Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili balıklar Şubat hareketli bir ay bu ay özellikle iş hayatınız mesleki konularda önemli adımlar atabilirsiniz e, ruhsal olarak da güçlü bir dönemdesiniz ayın hemen başında bir Şubat'ta 12 derece kova burcunda yeni ay doğuyor Satürn ile birleşen bir yeni ay 12. evinizde doğacak. Bu yeni ayın etkileri size önemli sorgulamalar getirebilir. Ama Satürn sorumluluk demek. Yani hayatınızda artık daha ciddi olmanız gerektiğini işaret ediyor size. Hangi konularda? İşte meslek konularında, iş konularında, sağlık konularında, günlük hayatınızın detaylarında daha ciddi olmanız ve bazı şeyleri belki hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Bir tamamlanma, bir kapanma dönemi. Bir yeni alana yenilik için bir hazırlık dönemi gibi değerlendirebiliriz lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız yeni ay 12 derece kova burcunda olacak sabit burçlarınız daha çok etkileniyor Sizin de kişisel haritalarınızda özellikle sabit burçların 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay tesirlerini daha güçlü hissedebilirsiniz. Evet Satürn zaten 12. evinizde. Bu dönem biraz sizi e, sakin, daha kendinize dönük, daha içe dönük hale getirebilir. Çünkü müzevi bir gezegen Satürn ve 12. evinizde hani bir inziva süreci, bir sakin hayatınızda bir yalnızlık getirme sürecinde. Ama bunun önemli e, içsel anlamda bir tefekküre ulaşma, şöyle bir manevi anlamda güçlenme imkanı da var. Farkındalığınızın arttığı bir dönem. Hayatınızda sizin için gerekli olmayan şeyleri artık çıkarmanız gerekiyor. Satürn bir şeyleri elemek için, yani elemek için size fırsatlar getirebilir. Zaten bunu yapmanız da gerekiyor. Bunlar sizin için yararlı olmayan konular. Mesela zararlı bir alışkanlığınız var, bir bağımlılığınız var ya da belki sizin için doğru olmayan bir işte çalışıyorsunuz tüm buraları şöyle bir belki bu yeni ay diyor ki işte ciddi ol ciddi planlar içerisinde ol gereken sorumluluğu alıp hayatında radikal bazı adımlar atman gerekiyor İşte bunları bu farkındalıkları size verebilecek bir yeni ay sağlıkla ilgili ihmallerimiz varsa bununla da ilgili kontrollerimiz olabilir hani uzun süredir kendinize ilgilenmediyseniz bir check-up yaptırın işte rutin bakımlarınızı yaptırın kronik bir sağlık sorununuz varsa belki onunla ilgili belki hani bir tedavide bir yenilik olacak yanlış bir tedavi ya da artık geçerliliği kalmamış bir tedavi programında olabilirsiniz bununla ilgili belki yeni bir yapılandırma söz konusu olacak Ruhsal konularda bilinçaltınızla da ilgili arayışlar olabilir. Şifalama çalışmaları olabilir. Yani terapi almak için, bilinçaltı çalışmaları yapmak için de güzel bir dönemdesiniz aslında. E, bu ay Merkür Retrosu da düzelecek. Venüs Retrosu bitmişti geçtiğimiz ay. Merkür 5 Şubat'ta düzeliyor Mars ve Venüs Oğlak Burcu'nda hareketliler ve ay boyunca birlikte olacaklar. Merkür ayın 15'ine kadar Oğlak Burcu'nda. 11. evinizde aslında özellikle sosyal hayatınız alanında da bir kalabalık var. Burada yani arkadaşlarınızın bu ay sizin üzerinizde etkileri de güçlü olabilir. Ya da çalışıyorsanız iş ortamınızdaki kişiler, ilişkiler özellikle bu ay çok etkili olabilir ama bunların daha çok destekleyici olacağını söyleyebiliriz. Ayın 18'inden itibaren Jüpiter ve Uranüs arasında güzel bir kontak açı olacak biliyorsunuz Jüpiter sizin burcunuzda ilerliyor Uranüs Jüpiter bağlantısı e, yaratıcı bir fikir bir düşünce güzel bir teklif getirebilir size ve sürpriz bir seyahate de çıkabilirsiniz belki kardeşlerinizle ilgili güzel haberler alacaksınız yani güzel bir açı bu sürprizler getirebilir aynı şekilde 23-24-25 Şubat gibi bu dönemde de yine e, burcunuzda bulunan Neptün'ün Venüs ve Mars'a güzel destekleri var Bunlar da daha romantik günler romantik konularda özellikle aşk hayatınızla ilgili destekler için yani hedefleriniz varsa özellikle romantik hedefleriniz işte bu 23 24 25 Şubat gibi bu buraları değerlendirebilirsiniz ve ayın 16'sında Aslan Burcu'nun 27 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Sevgili balıklar, 6. evinizde meydana gelen bir Dolunay. Ee, şimdi 6-12 aksı olduğu için ayın genelinde de biraz genel sağlığımız hassas aslında ya da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu Dolunay da böyle bir gündem oluşturabilir. Hani sağlığımızla ilgili bir farkındalık verebilir bize. Ya da akrabalar ya da yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili ee, olabilir. Belki evcil hayvanlarınız ya da işte size hizmet eden yanınızda çalışan bir kişi olabilir bu asistanınız yardımcınız böyle bir gündemimiz var Aslan dolunayı aynı zamanda e, iş hayatınızda bazı farkındalıklar da getirebilir yani mesleki anlamda olabilecek bazı değişimler olabilir ya da çalışma ortamlarımızda olabilecek bazı yeni düzenlemeler olabilir Aslan kalbi dolaşım sistemini sırt bölgesini omurgayı yönetir ve özellikle bu alanlardaki problemleri sağlık problemleri daha çok tetikler sizin veya çevrenizde bu alanlarda bu bölgelerde kronik sorunu olanların da dikkat etmesinde fayda var Siz de kendinizle ilgili hiçbir sağlık belirtisini lütfen ihmal etmeyin bu ay kendinize özen gösterin dolunay sonrasında bir tedaviye başlama Belki bir beslenme düzeninizi değiştireceksiniz diyete başlayacaksınız tüm bunlar için şartlar daha uygun olabilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız herkes aynı şekilde etkilenmiyor Aslında balık burçları çok etkilenen burçlardan değil 27 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim alanlar, konularda hassasiyetler olabilir. Evet, Dolunay sizi etkileyebilir. Ama sabit burçlarda gezegenleriniz bulunmuyorsa önemli bir etki almayabilirsiniz. Sizin için çok daha hafif, çok daha e, sıradan bir e, dönemde olabilir. Evet, ayın 23'ü, 24'ü sizin için şanslı günler. Ayın 18'i, 19'u yine sizin için bu ayın önemli şanslı günleri değerlendirebilirsiniz. Bir de ayın özellikle e, başlarında 4 Şubat 5 Şubat buralarda da yine sizin için destekleyici bazı enerjiler var ayın geneline baktığımızda şifalandırıcı bir ay hayatınızı iyileştirmek adına yaşam kalitenizi arttırmak adına sağlığınızla ilgili daha olumlu adımlar atmak adına bu ay önemli kararlar verebilir dönüşümler yaşayabilirsiniz yaratıcılığınız yükseliyor ayın belirli günlerinde de hem kendi yaratıcılığınızı yeteneklerinizi ifade etme olanakları bulabileceğiniz gibi